Yeni düştüm umutsuzluğa, boş duvar düşer gibi ne yarar ki düşsem ne değişir ki gülüyorum ne olursa olsun aklımı kaybetmiş gibi üzülsem ne değişir ki ağlasam ne yarar ki. Anlayacak kim duyacak sesimi Son zamanlarda Kendim kendimde değilim Kaybettim umudu çocukça hayalleri Derdimi kimi anlatabilirim Kendim bile kendimi dinlemezken Beni kim dinleyebilir ki Kimisine göre sadece sorunum Kimisine göre ise geçim kaynağı. Nasıl kurtulabilirim ki ne yapmam gerek Girdi kendimi kaybettim Nerede bulabilirim dedim Dedim dinlemediniz delirdim çünkü siz delirttiniz En sonunda bunu da delirttiniz beni Beni siz delirttiniz Sanki hiçbir şey yokmuş gibi mutluymuş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 Doymuş gibi Gül yeter yeter ki Gül yeter ki Gül yeter ki Gül